ISO 21001 Eğitim Öğretim Kuruluşları İçin Kalite Yönetim Sistemi ISO 21001 Standardı, Uluslararası Standartizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanmıştır. Bu organizasyon, Ulusal Standart Kuruluşlarının Dünya Çapında Federasyonudur. Uluslararası Standart Hazırlama Çalışması, ISO Teknik Komiteleri aracılığıyla yapılır. Bugün itibarıyla ISO bünyesinde 23.627 uluslararası standart, 165 üye ülke ve 793 teknik komite vardır. ISO 21001 standartının geliştirilmesinde 39 ulusal standardizasyon kuruluşundan, 86 uzman ve çeşitli eğitim sektörlerinden paydaş kuruluşların temsilcileri yer almıştır. ISO 21001 nedir? Eğitim-öğretim kuruluşları için öğrenci ve diğer yararlanıcılar ile diğer ilgili tarafların beklentilerini yerine getirmek kritik derecede önemlidir. Artan rekabet ortamında kuruluşların bu konudaki yeteneğini sürekli iyileştirmesine devamlı bir ihtiyaç vardır. Eğitim sektörü, kanunlar, yönetmelikler, özel standartlar, ISO 9001 gibi birçok uluslararası ulusal ve bölgesel mevzuata bağımlıdır. ISO 21001 standardı, eğitim sektörü bağlamında, dünya çapında ortak bir yönetim aracı oluşturmak amacını taşımaktadır. ISO 21001 bağımsız bir yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001 ve ISO gerekleri ile uyumludur. Bu gereklilikler, belirli bir üst yapı, aynı ana metin, ve ana tanımlarla birlikte ortak terimleri içerir. Standardın gereksinimleri geneldir ve eğitim, öğrenme ya da araştırma yoluyla bilgi, beceri ve tutumların gelişimini desteklemek için bir müfredat kullanan herhangi bir kuruluşa uygulanabilir. Ayrıca ana faaliyet alanı eğitim olmayan kuruluşlar içindeki mesleki eğitim departmanları benzeri yerlerde de uygulanabilir. Niçin ISO 21001? Eğitim kurumları genellikle şu sebeplerle ISO 21001 standardını uygulamak isterler. Kuruluş, öğretme, öğrenme ve araştırma aracılığıyla yetkinlik edinme ve geliştirmeyi destekleme kapasitesini kanıtlama ihtiyacı duyduğunda, kuruluş, öğrenciler ile ilgili tarafların ve personelin memnuniyetini arttırmayı hedeflediğinde. ISO 21001'in faydaları Bir kuruluşun ISO 21001 standardı temelinde kalite yönetim sistemi uygulamasının muhtemel faydaları şunlardır. Amaçların ve faaliyetlerin eğitim politikası ile daha iyi uyumlaştırılması. Herkes için kapsayıcı ve hakkaniyetli kalitede eğitim verilerek sosyal sorumluluğun geliştirilmesi, bütün öğrenicilere özellikle de özel eğitime ihtiyaç duyanlara, uzaktan eğitim alanlara ve ömür boyu öğrenme fırsatları için daha fazla kişiselleştirilmiş eğitim ve etkin cevap sağlanması, etkinliğin ve verimin arttırılması ve kanıtlanması için uyumlu süreçler ve değerlendirme araçları. Kuruluşun saygınlığının arttırılması. Eğitim kuruluşunun etkili eğitim-yönetim uygulamalarına olan taahhüdünü gösteren bir araç. Kuruluşun gelişimi için kültür oluşması. Bölgesel, ulusal, açık, tescilli ve diğer standartların uluslararası bir çerçevede uyumlulaştırılması. İlgili tarafların katılımının genişletilmesi. Mükemmeliyetçilik ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi ISO 21001 prensipleri ISO 21001 standardını uygulamayı taahhüt eden kurumlar için aşağıdaki yönetim prensipleri tüm faaliyetlerde dikkate alınmalıdır. Öğrenicilere ve diğer yararlanıcılara odaklanılması vizyon sahibi liderlik, insanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı kararlar, ilişki yönetimi, sosyal sorumluluk, erişilebilirlik ve eşitlik, eğitimde etik davranış, veri güvenliği ve koruması. ISO 21001 ilgili taraflar, paydaşlar ISO 21001 kapsamında ilgili tarafların sınıflandırılması şu şekildedir. Öğreniciler, öğrenciler, ilköğretim öğrencileri, eğitim-öğretim kuruluşunda yetkinlik inşa eden ve geliştiren her tür öğrenicileri kapsar. Çıraklar, kalfalar, İş yeri bağlamında öğrenim gören öğrencileri kapsar. Diğer yararlanıcılar Devlet, hükümet, eğitim-öğretim bakanlıklarını, kamu düzenleyici otoriteleri ve bölgesel otoriteleri kapsar. İş gücü piyasası Çalışanları, çalışan temsilcilerini ve birlikleri kapsar. Ebeveynler ve veliler Öğrenciler adına karar verebilen tüm kişileri kapsar. Personel Çalışanlar, sürekli geçici personeli, ve kuruluş içerisinde bir pozisyona sahip dışarıdan sözleşmeli kişileri kapsar. Gönüllüler, eğitim öğretim kuruluşuna parasal karşılık almaksızın hizmet veren kişileri kapsar. Örneğin, komitelerde hizmet veren kişiler, ziyaretçi konuşmacılar gibi. Diğerleri, eğitim öğretim kuruluşları. Hem rakip hem de işbirliği yapılan kuruluşları kapsar. Medya ve toplum. Eğitim öğretim kuruluşuyla çıkarları, kesişenleri kapsar. Dış Tedarikçiler Dışarıdan hizmet sağlayan tedarikçileri ve diğer dış kuruluşları kapsar. Hissedarlar Kuruluştaki hisselerin sahiplerini ve tek tek sahipleri kapsar. Ticari Ortaklar Bir dersin sunulmasına ortak olan sponsorları ve işletmeleri kapsar. Mezunlar Bir eğitim-öğretim kuruluşunun önceki öğrencilerini kapsar.